Ben Burak Çankaya. Bugün Gelecek Bilim'de iklim Değişikliği belgeselinde diğer konumuzu ağırlayacağız. Karşımızda Utku Perktaş olacak. Hemen hocamızı alıyorum. Hocam hoş geldiniz. Merhaba Burak. Nasılsın? Hoş bulduk. Çok sağ ol hocam. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sevindim seni gördüğümü. Ben de hocam. Hocam direkt giriyorum sorulara. Birinci sorumuz. Kuşlar neden göç eder? Kuşlar olumsuz hava şartlarından etkilendikleri için bundan kaçıyorlar ve bu yüzden de göç ediyorlar. Çünkü olumsuz hava şartları üreme dönemleri, üreme alanlarına geldiklerinde yeterli besin bulamayacaklar üreme dönemlerinden sonra ve kendilerine uygun alanlar aramak durumundalar. Bu da kuşların evrimsel süreci içerisinde aslında öğrenilmiş bir süreç, göç süreci. Ve kuzey enlemlerdeki kuşlar olumsuz hava koşulları başladığında üreme dönemlerini bitirip daha uygun hava koşullarının olduğu alanlara doğru hareket ediyorlar ve kışlama alanlarına ulaşıyorlar. Burada üremiyorlar kışlama alanlarında sadece iklimin değişmesine bağlı olarak kışlama alanlarında besinin daha bol olacağı için daha rahat yaşayacakları için üreme alanlarından bu şartla ayrılıyorlar. Çok temiz bir cevaptı hocam. Peki Türkiye ve dünyadaki kuşların karşılaştığı bu genel tehditler nedir? Şöyle insan baskısıyla karşı karşıyayız. Kuşlar özellikle bulundukları ortamlarda, üreme alanlarında, kullandıkları habitatlarda insan baskısıyla karşı karşıyalar Ve bunun karşılığı da habitatlarının degrede edilmesi, habitatlarının bozulması. Bu en genel, en bilirgin tehdit. İkincisi insan nüfus artışına bağlı olarak kirlilikle karşı karşıya kalıyorlar. Kirlilik kuşlarda besin zincirinde, üst kademelerinde yer aldığı için kuşlar farklı bozulmalara, farklı sıkıntılara sebep oluyor. Bunun en başında da davranışsal, sıkıntılar yer alıyor. Yumurtalarında bir takım kimyasallar, kirleticiler birikebiliyor. Yumurta kabuklarını inceltebiliyor. Dolayısıyla üreme başarılarını düşürüyor. Ömür uzunluklarını etkiliyor ve bunun gibi diğer yaşam öyküsü karakterleri kuşların etkileniyor ve sonuçta da kuşlar Belli ölçüde dar boğaza girerek tehlike altına giriyorlar. Bazı şeyler de duyuyoruz aslında işin esprili kısmından bahsedeyim. İşte güvercinler uçmayı unuttu, martılar vesaire alıştırdık. Evet. Bunun kötü olduğunu söyleyen çok insan var zararlı olduğunu. Aynısı ördeklerde de geçerli. Biz besliyoruz ya onları ekmekle vesaire. Bunda ilgili evet. eklemekseniz bir not var mı? Hakikaten uçmayı unutabilirler mi bu arada? Yok kuşlar uçmayı unutmuyor ama uçamayan kuşlar var. Onlar kendi evrimsel süreçlerinde uçma maliyetli bir işi olduğu için eğer bulundukları ortamda da yeterli besin, yeterli kaynak, ...ve tehdit ya da predatör yoksa... ...dolayısıyla uçmayı tercih etmeyebilirler. Yani yaşadıkları ortamda rahat bir şekilde yaşayabilirler. Kuşların uçmalarının farklı sebepleri var. Yeni alanlar keşfediyorlar. Sonuçta avcılarından kaçıyorlar. Kendi hayatlarını biraz daha buna bağlı olarak... ...adapte oldukları için, uyumsallıkları için kolaylaştırıyorlar. Ama örneğin Dodo kuşu, Mauritius adasında... ...adada yaşıyor. Anakaraya uzak, uçmaya ihtiyacı yok. Çünkü insan yok, başka predatör yok... Hayvan kendi bulunduğu ortamda gayet rahat bir yaşam tarzı sürdürüyor. Deve kuşu Afrika'da koşmaya adapte olmuş. Tamamıyla bunu uyum sağladığı için yine uçamıyor. Uçamayan kuşlar var ama kuşların uçmayı unutması diye bir şey söz konusu değil. Yaşam içerisinde belki tavuklar, örneğin evcil tavuklar, belki onları örnek verebiliriz. Uçma ihtiyaçları ortadan kalktığında, yani kümeslerine yeterli besin geldiğinde uçarak herhangi bir şey bulmayacakları için dolayısıyla hani onlar da uçmayı bırakabiliyorlar ama unutmak demeyelim bunu. Çok teşekkürler hocam. Peki ben bunu hep karasineklerden merak ediyordum. Bu karasineklerin doğadaki görevini ekosistemdeki bu soruyu kuşlar için soralım. Yani kuşların gerçekten bir görevi var mı ekosistemde illaki vardır? Bunlar nelerdir ve neden önemlidir? Şöyle tabii kuşlar önemli canlılar. Yani ekosistemde her canlının bir görevi var. Kuşların da ekosistemde görevi var. Bir tozlaşmada yardımcı olabiliyorlar. Örneğin sinek kuşları polen toplayarak. Bitkilerin tozlaşmasına aynı arılar gibi destek olabiliyorlar. Dolayısıyla bitki biyoçeşitliliğini belli ölçüde sürdürebilmek için kuşların varlığına ihtiyacımız var. Yine buna bağlı olarak kuşlar sonuçta biyoçeşitliliğin yani biyoçeşitlik belli ölçüde bir zincir. O zincirin halkalarından bir tanesi kuşları ortadan kaldırdığımızda belli zararlıların sonuçta ortamları ya da habitatları istila etmesi söz konusu olabilir. Bu noktada Kırım-Kongo kanamalı ateşli hastalığını vermek gerek. Tavuk yani kuş gribinin ortaya çıkması ve bundan sonra tavukların telef edilmesi, ortadan kaldırılması bu kenelerin bir anda ortamda yoğunlaşmasına sebep oldu. Ve bunun da insana dönüşü çok ağır oldu. Yani insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durumla karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla bu da ayrı bir mevzu. Dolayısıyla dediğim gibi bu, bu zincirleme etkileri çoğaltabiliriz ama kuşların doğada var olmasının önemli bir sebebi, önemli faydaları var. Bu faydalar da sonuçta biyoçeşitlerin sürdürülebilir olması için yaşadığımız gezegende oldukça önemli bir durum arz ediyor. Çok teşekkürler hocam. Az önce değindiniz ama bir tekrar dedim. kuşlar neden göç ediyor? ya yani bunlardan birisi iklim değişikliği olduğu kesin. Başka ne hocam sebepleri? Ya yani iklimsel sebepler dışında sonuçta ortam iklimsel sebepler dışında ortam değişiyor. Ortam değiştiğinde Kuşlar göç ettikleri ortamda yani üredikleri ortamda o bölgenin yerli türleriyle rekabet de edemiyorlar. Sonuçta rekabetten de kaçıyorlar. Besin peşinde koşacak. Yani bu bölgeler genellikle kar altında kalıyor. Kar altında kalan bölgeler besin anlamında üreme dönemlerine göre yani karın olmadığı dönemlere göre, soğuk olmayan dönemlere göre fakirleşiyorlar. Fakirleşince de az kaynaktan çok fazla türün yararlanması söz konusu oluyor ve rekabet artıyor. rekabetti Sonuçta belli türlerin ortadan kalkmasına sebep olabilir. E bundan kaçıyor kuşlar ve dolayısıyla da bu rekabete girmiyor. Dolayısıyla hem o bölgenin yerli türleri, yerli biyoçeşitliliği o bölgede kendi hayatını sürdürüyor. Hem de o bölgenin üreyen e, dönemdeki biyoçeşitliğe katkı veren türleri farklı bir alana giderek Orada hayatlarını devam et. Çok teşekkürler hocam. Peki diğer sorumuz. Değişen iklim koşulları, kuşların göç davranışlarında değişikliklere sebep olur mu? Tabii bu çok net. Değişen iklim koşulları özellikle kuşların göç zamanlarını etkileyebiliyor. Kuşlar sıcaklık artışına bağlı olarak ki bugün kürese ısınmaya bağlı iklim değişiminden bahsediyoruz. Ya da iklim değişikliğinden bahsediyoruz. O kürese ısınmanın getirdiği erken sıcakların daha erken gelmesi... Mart'ın 15'inde göçe başlayan bir kuşun Mart'ın 10'unda Mart'ın 5'inde göçe başlamasını sağlayabiliyor. Bu durumda örneğin üreme alanlarına erken geliyorlar. Ama üreme alanlarına erken geldiklerinde o bölgedeki besinler erken dönemde gelen kuşlar için hazır olmadığı için onlar erken yuva yapıyor, erken üremeye başlıyor. Ama çıkan yavrular besin bolluğunun her zaman var olan zamanda olduğundan daha düşük olacağı için etkileniyor bundan ve yavru başarısı, yuva başarısı kuşların düşüyor ve bu durumda yuva başarısı düştüğünde popülasyonu olumsuz etkiliyor. Çünkü genç bireyler popülasyona yaşlıların yerini alacak şekilde destek veremiyor ve popülasyon dar boğaza giriyor ve bir popülasyonda azalma söz konusu oluyor. Bunu adapte olamayan türler de ortadan kalkacak. Buna en iyi örnekte Akdeniz havzasında yaşayan bülbüller. Bülbüller bugün bu anlamda bir dar boğaza girmiş türler. Yine göç davranışları bu şekilde değişirken Kuşların vücut büyüklüğü de bundan etkilenebiliyor. Kanat uzunlukları etkilenebiliyor. Eko-coğrafi kurallar var. Bu eko-coğrafi kurallarından bir tanesi de Berkman kuralı. Sıcaklıkla vücut büyüklüğü arasındaki ilişkiyi tanımlıyor. Sıcaklıklar arttıkça 20-30 yıllık süreçlerde doğal seçilimin işlemesi sonucunda kuşların kanat uzunluklarında değişiklikler görülebiliyor. Yine bülbüllerde de bu tespit edildi. Daha geçtiğimiz yıl, bir buçuk yıl önce yayınlandı Amerikan Ornitologlar Birliği'nin dergisinde ve çok da ses getiren bir çalışma oldu 20 30 yıllık bir çalışma sonucunda yani net olarak aslında 20 yıllık bir çalışma sonucunda kuşların kanat uzunluğundaki değişimlerin onların göç davranışlarını etkilediğini göç başarılarını etkilediğini ve onların dar boğaza girdiğini söyledi ve türümüz de bülbül e, dediğim gibi bülbüller aslında bu ara küresel ısınmaya bağlı iklim değişimi için model bir tür gibi hani simge bir tür gibi görev üstlenmiş durumda çok teşekkürler hocam. Diğer soruya geçiyorum direkt. 2021 yılında kışın ve soğuk havanın normalden daha uzun sürmesinin kuşları nasıl etkilediğini biliyor muyuz? Şimdi şöyle, bunlar hep genel olarak basından okuduğumuz haberler oldu ya da kuş gözlemcilerinin yaptığı raporlar oldu. Net bir bilimsel çalışmaya rastlayamadık ama elbette ki 2021 yılı, 2020 yılı bu yıllar aşırılıkların yaşandığı yıllar oldu. Bu aşırılıkların yaşandığı yıllar biyoçeşitliliği genel olarak etkiledi ve bu etki de kuşları da olumsuz etkiledi. Kim yerlerde çok Soğuk kışların görülmesi kuşların hayatta kalabilirdiğini etkiledi ki çok ekstrem havaların görülmesi, kim yerlerde ekstrem sıcaklıkların görülmesi yine etkiledi. Ve bunlar böyle hani arka arkaya geldiğinde belli kuş popülasyonları bundan olumsuz etkilendi ve bunlar da çeşitli basında ya da çeşitli popüler bilim mecralarında paylaşılarak haber oldu. Bazı kuş gözlemcileri tarafından donarak ölen ve kar tabakası sebebiyle yiyecek bulamayan kuşlar kaydedildi. Bu ilk defa mı oluyor? Yok hayır ilk defa olmuyor. Bunlar soğuk kışların yaşandığı dönemlerde her zaman gerçekleşebilen süreçler olarak karşımıza Çünkü ilk defa gördüğümüz bir şey değil. Ama bunları görme sıklığımız artmaya başladı. Problem o. Çünkü iklim değişiyor. İklim değiştikçe de bu tür olumsuz hava koşullarının frekansı artıyor. Frekansı arttığı için de bu tür olumsuzlukları artık daha sık göreceğiz gibi görülüyor. Peki hocam iklim değişikliği kuşları nasıl etkiliyor? Şimdi dediğim gibi kuşların dağılımları değişiyor. Kuşlar dağılımlarını genişletiyor ya da daraltıyor. Özellikle yüksek rakım türleri küresel sınımaya bağlı olarak dağılımlarını daraltıyorlar soğuk alanlara doğru gitmeye çalışıyorlar ama soğuğun bittiği yerde de onlar yok olmayla karşı karşıya kalıyor bazıları dağılımlarını genişletiyor kozmopolit türleri daha fazla dünyanın her yerinde görüyoruz ya da hiç farkında olmadığımız görmediğimiz bilmediğimiz türleri yaşadığımız coğrafyalarda görüyoruz ve bunların bize getirdiği yükler ne oluyor bulunduğumuz coğrafya bu türler burada istilacı tür konumuna geçebilir ve biyoçeşitliği tehdit edebilir bunun gibi süreçleri yaşayabiliriz bunları görebiliriz bu tür faktörlerle yani bu tür gördüğümüz örneklerle iklim değişi, değişikliği kuşları etkiliyor. Davranışsal değişikliklerden zaten söz etmiştim az önce tekrar etmeyin ve vücut büyüklüğüyle ilgili değişikliklerden de bahsetmiştim yine tekrar etmeyin ama birinci sıraya dağılım değişikliklerini koyabiliriz. Şurayı yanlış mı anladım hocam emin olmak için soruyorum. Bazı türlerin popülasyonunu azaltırken bazılarınınkinde de artırıyor. Yani sadece kötü yönü değil iyi yönü de etkiledi oluyor benim anladığım. Ya iyi yön şöyle hani bazı türler dağılım alanlarını genişletiyor, popülasyonlarını çoğaltıyor. İyi yönde olabilir ama onların popülasyonları sıkıntıda değilken popülasyonları sıkıntıda olan türlerin alanlarına girip onlarla rekabet edip o bölgelerde istilacı tür olabilirler. Dolayısıyla farklı zararlarla karşılaşabiliriz. Çok teşekkürler. İklim değişikliğini göz önüne alarak kuşların evrimdeki bazı noktaları tahmin edebilir miyiz? Şimdi bu soru galiba şöyle hani geçmişteki iklim değişikliğine baktığımız zaman 66 milyon yıl önce dinozorlar yok oldu. O dönemdeki iklim değişikliği sonucunda kuşlar inanılmaz çeşitlendi. Dinozorların devamı oldu. Ya bugün yaşadığımız süreçte kuşlar çeşitlenir mi? Böyle bir şey söyleyemeyiz bugün küresi ısınma sürecinde. Tahminlerimiz şu olur yok oluşuz. Çok hızlı biyoçeşitlik krizi içerisindeyiz. Sadece hani kuşların evrimindeki bazı noktaları tahmin etmek e, mümkün olmayabilir ama kuşların kuş türlerinin yok olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet bütün sorularımıza çok kısa, net, temiz bir cevap aldık. İçimize de sindi. Çok da güzel oldu. Umarım sorular sizi tatmin etmiştir hocam. Çok güzeldi. Çok teşekkürler. Güzel hazırlanmış sorularda eksik olmayın. Çok sağ olun hocam. Kendize iyi bakın. Görüşmek tamam. üzere. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.